Merhabalar, bugün şifa deposu kaynağı olan soğan çorbası birlikte yapacağız. Malzemelerimiz 3 tane soğan, 2 tane sarımsak, 2 diş sarımsak, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı tereyağı, 1 kahve fincanı kadar da tel şehriyi kullanacağız. Şimdi yapmaya başlayalım. Ben 1 tane soğanı çabuk olması için parçayı böldüm. Çok fazla soğanları yemeklik soğan gibi kesmeyelim. Eriyen yağımız ve ısınan zeytinyağımızla birlikte soğanlarımızı ve sarımsaklarımızı karamelize olacak kadar kavuracağız. Daha sonra 2 yemek kaşığı un ilave edip tekrar kavurmaya devam edeceğiz. Şimdi 2 yemek kaşığı un ilave edeceğiz tepeleme. Karıştırmaya devam ediyoruz. Zeytinyağı biraz az geldi. Un çektiği için çok az daha ilave ediyoruz. Ve kavurmaya devam ediyoruz. Bir tatlı kaşığı kadar da ekstradan ilave edebilirsiniz. Unun kokusu çıktıktan sonra yum ve soğanlarımız yumuşadıktan sonra 1,5 ya da 2 su bardağı kadar soğan miktarınıza göre su ilave ediyoruz. Soğanlar biraz piştikten sonra ve yumuşadıktan sonra ben et suyunu daha sonra ilave ediyorum. Et suyu buharlaşıp yok olmasın diye. Ocağımızın altını kısıp soğanların pişmesini, yumuşamasını bekliyoruz. Şimdi pişen soğanlarımızı blenderdan geçiriyoruz. Tekrar kısık ateşte. 2 su bardağı et suyu koyuyoruz. Et suyu çorbanın daha lezzetli olmasını sağlıyor. Mutlaka özellikle de soğan çorbanıza koymanızı tavsiye ediyorum. 1 su bardağı kadar da içme suyu koyuyoruz. bir buçuk kahve fincanı kadar ya da bir kahve fincanına koyabilirsiniz ter şehriye. Et suyukluluğunu koymamızın nedeni en son buharlaşmaması, su miktarının azalmamasıydı. Şimdi koyabiliriz. Yaklaşık 2 çay kaşığı tuz, çok az da çay kaşığın ucu kadar da karabiber ilave edeceğiz. Miktar olarak bu kadar yeterli. Tane karabiber. ince öğütülmüş. Çorbamızı karıştırıyoruz. Kaynayınca kapağını yarım yapalım. Ter şehriyeler pişsin. Kaynayınca altını kapatıyoruz ve kendinden pişiyor şehriyeler de şişiyor zaten. Şimdi bekliyoruz. Evet. 1,5 yemek kaşığı tereyağına pul biber ilave edeceğiz. Çorbamız hazır. Bir çay kaşığı kadar pul biber yeterli. Evet. Yağımız hazır. Çorbamızı kâsenize alalım. Tel şehriyelerimiz pişti. Bakın. Çok güzel kokuyor. Soğan ve sarımsak zaten çok faydalı. Afiyet olsun.